Selamlar, YouTube kanalları arasında biz de dahil olalım dedik. Sivil Denizcilik isimli yeni kanalımızla e, mesleğimize dair, hayatlarımıza dair, yaşadığımız tecrübelere dair e, hikayelerimizi, bildiklerimizi paylaşacağımız e, bir YouTube kanalı kurmaya karar verdik. Neden Sivil Denizcilik? Çünkü üçümüz de denizciyiz. Üç denizci, üç kafalar, sohbetlere başlıyoruz. Ben Caner bu arada. Ben Semih, ben Leven. İlk başlarda e, her YouTube kanalının çektiği sıkıntılar olan e, giriş, gelişme, sonuç bölümlerindeki karmaşıklıklar için şimdiden özür diliyoruz. Daha yeniyiz bu işlerde, o yüzden zaman zaman takıldığımız nokta çokça olacaktır diye düşünüyorum. E, biz kimiz kısmına geçtikten sonrasında, biz nasıl tanıştık e, sorusuna cevap vereyim. Ben Semih'i lisenin ilk gününde sağlık raporu almak için gittiğim hastanede tanıdım. Levent'le nasıl tanıştık? Üniversite 1. sınıfta tanıştık kendisiyle. Geçemediği bilgisayar sınavında sağsun bana yardımcı oldu. Daha sonrasında ben de onu geçemediği seyir sınavından geçirdim ama şöyle komik bir hadise var. Ben o sınavdan kaldım. Ben de geçtim. Maalesef. Ee, ama bir şekilde okuldan mezun olup, ehliyetlerimizi alıp, meslek hayatımıza başladık. Ee, 2006 yılından beri deniz hayatındayız. Aktif olarak. Aktif olarak çalışıyoruz. Gerçi Semih ve ben çalışıyoruz. Levent yaklaşık 4 yıl önce bıraktı. 3 olabiliyor. 3 mü 4 mü? 3. 3 olabilir. Doğru. Ee, peki sevgili arkadaşlar, biz bu video serisini çekerken neyi planlıyoruz? Ee, gelecek planlarımız nelerdir? Öncelikle bu mesleğe nasıl başlanılır, e, ehliyet nasıl alınır, sağlık raporu nasıl alınır, hangi kursa gidilir ve nasıl devam edilir gibi bir açıklamayla başlamayı düşünüyorum şansım adına. Sen ne düşünüyorsun? E, diğer meslekteki diğer arkadaşlar, personeller, zavitler, kaptanlar, çarkçılar, bunlarla röportajlar yapıp sizi neler beklediğini göstermek. Amacım bu. Aslına bakarsanız e... Bir gün bizler gibi denizci olmak isterseniz, hangi yollardan geçeceğiniz, hangi zorluklarla karşılaşacağınız ve sonunda elde edeceğiniz sonuçların neler olacağına dair fikir sahibi olabilmeniz adına bir seriye başlama kararı aldık. Bundan sonraki videolarda ilk etapta bizim bireyler olarak kendi meslek hayatımızdaki ayrıntıları ufak tefek anlattıktan sonrasında artık yavaş yavaş meslektaşlarımızla yapacağımız röportajlara giriş yapacağız. Ee, bu sayede sizlerin de e, bir şekilde bizlerin çektiği zorluklara ya da kolaylıklara e, şahit olabilmenizi planlıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. İyi günler.